Merhaba ev takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Sevgili dostlar biliyorsunuz G 4 Now ülkemizde beta olarak çalışmaya başladı hem de Türk sunucularıyla. Bizler ne yapacağız bu videomuzda? Çakma bir Samsung cihazla Cyberpunk 2077 oynayacağız. Evet şimdi oyuna geçelim abi hemen. Hızlıca Zaten geçtik gibi Adam gidiyor. Kasıyor. Çok yani... kasıyor arkadaşlar. Bunun ne Gamepad ile alakası var ne GeForce ile ne de Cyberpunk ile alakası var. Tamam Cyberpunk'ın optimizasyonu çok iyi olmayabilir. Ama adamlar sunucudan bize oyunu en baba bilgisayarlardan yolluyorlar. O yüzden bir sıkıntı yok ama çakmada olmuyor. Açıyor mu? açıyor açması önemli Yani bizim var bir için. hayalimiz bir oza Çakmada kasmasının en büyük sebebi Wi-Fi. dolayı. Çünkü iyi bir şekilde interneti alamıyor bu cihaz. Muhtemelen internetin %5'ini falan ancak hiçbir şey alamıyor Telefon sömürmeye dair. Yani hiçbir şey bilmiyor. Dolayısıyla. Maalesef. Zaten şarjı şu an %100'dü. Başlamadan önce muhtemelen 2-3 dakika sonra bitecek. Evet. Ama abi günün sonunda şunu söyleyelim. Ben bunu buraya bağladım. Burada da Cyberpunk 2077'yi açtım. Bu telefon 500-400 liralık bir şey yani. Aynen bu telefonda öyle. bunu oynayabilmek çok enteresan. C -C -C Cyberpunk <gülüyor> falan da denenebilir her şeyi oynarsın cayır, cayır yani. Bunu da oynayamazsın ama düşük telefonda oynarsın. Onda bir sıkıntı yok. Ki Cyberpunk 2077'yi bu ayarlarda oynamak için çok ciddi bir masaüstü bir bilgisayar yatırımı yapman lazım. Ya da PlayStation 5 Aynen falan öyle. alacaksın yani. Tabii Oralar... burada iki tane farklı paket var. Yani o iki farklı paketin eğer siz premium olanı satın alırsanız şu anda fiyatları hala açıklanmadı ama basic versiyonu Ben araba deniyorum hocam bu arada. Yine abi. Premium versiyonunu satın aldığınızda bizim gibi RTX açık bir şekilde ve oyunun desteklediği en yüksek grafiklerde doğrudan oynayabiliyorsunuz. Tabi internet öyle. önemli çünkü 25 megabitin üstünde internetinizin... Olması gerekiyor. 15 megabitse de 720p çözünürlükte evet. oynayabiliyorsunuz. Abi şimdi sen şöyle bir ilerlesene. Çok karanlık bir ortam. Bu oyunu bilenler biliyor Zan zaten. İlerle diyorsun da bak telefon çakma. Kol orijinal Doğru, de o orijinal. fayda etmiyor. Kol bozuk diyemezsin işte Kol şimdi. Kol bozuk diyemem ama evet. bak şimdi bak. Basıyorum, döndüm. Güzel abi 5 saniye sonra dönüyor adam yani önemli olan bu. Şimdi birazdan zaten Macbook Pro'da da deneyeceğiz. Burada bir Macbook'ta Cyberpunk oynama ve ihtimalin yok. Bir de, de iPhone 12 var burada 12 Pro daha doğrusu. Ben bunu beklemiyordum arkadaşlar ve hani burada bunu açmak bir tık zor oldu. Ama biz yine de sizlere göstermek istedik. Durumun gerçekliğini daha net aktarabileceğimizi düşündük. Bak, Aynen öyle. Çakma telefonların ne kadar kötü olduğunu GeForce Nal da bize göstermiş oldu. <gülüyor> Şimdi arkadaşlar anladık ki bunu bir şekilde çakma Samsung telefonda oynayabiliyoruz. Ama oynamamıza... ...müsaade etmiyor. En azından evet. açmayı başardık diyelim. Çalışıyor. Çakmaz Amzung'da Cyberpunk 2077 çalıştı mı? Çalıştı abi. Hiçbir şekilde yani bilgisayarın kuramadım Macbook'a bunu kuramazsın. Aynen. Bunda çalışacak mı? Şimdi bir de bunun testini hızlıca Hemen geçelim. yapalım. Şimdi rahat rahat oynayabileceğimiz bir ortama geçiyoruz Aynen. artık. Aynen. Rahat Pansı rahat ya. Macbook Pro'da da Cyberpunk oynayacağım demek de birazcık enteresan oldu. Şöyle Geforce sınavın aslında olayını birçoğunuz biliyorsunuzdur arkadaşlar. Bilmeyenler için de şöyle özetleyeyim Eğer siz Geforce Nav'ın kütüphanesindeki oyuna sahipseniz ama bunu bilgisayarınız diyelim ki kaldırmıyor biliyorsunuz GeForce'dan üzerinden en yüksek ayarlarda oynayabiliyorsunuz. Hangi marketler var? Şu anda bizim erişebildiğimiz Play, Steam ve Epic Games gibi marketler var. Herhangi Her bir PC'de PC'nizin Chrome'u vesaire açması yeterli. Android bir telefonda zaten çakma olanda iyi kötü oynayabildik. Düzgünlerinde zaten rahat rahat oynayabiliyorsunuz. iPhone'larda oynayabiliyorsunuz. Safari üzerinden oynayabiliyorsunuz vesaire vesaire. Birçok ortamdan oynayabiliyorsunuz. Şu olay çok hoşuma gitti benim. Telefonda oyuna başlayıp doğrudan bilgisayarda o ekrandan devam edebiliyorsunuz. Sanki hı hı. aynı cihazda bir başkası girip çıkmış gibi bir tabii, hissiyat tabii. oluyor. Tabii Kaldığın yerden devam et. Evet. Be. Bunu çok iyi optimize etmişim video tarafı. Bir de şöyle bir durum var arkadaşlar. Ülkemizde şu anda maksimum Full HD'de çözünürlük alabiliyorsunuz. 60 kare. Ama hı. bu da şöyle belirleniyor abi. Altyapı hızına bağlı. 15 megabite kadarsa eğer hızın HD çözünürlüğünde 720p'de oynayabiliyorsun. Oynayabiliyorsun. Eğer 15 megabitin üstündeysen yani 25 megabite falan varıyorsan şu anda bizde mesela çözünürlük uyarısı verdi. Çünkü hı hı. internet bir tık az çekiyor burada. Yanlış ağabalıyız bu arada. Evet. O yüzden öyle ama Aynen. oynuyoruz. Demin oynaymıştık. Oyun açılmaya devam ederken bu hizmeti Nvidia ülkemizde Turkcell'le birlikte yapmış olduğu bir iş birliğiyle bizlere sunuyor arkadaşlar. Game Plus üzerinden tamamen yerli bir sunucuya bağlanarak bu hizmeti şu anda bizler sizlere ulaştırabiliyoruz. Ve şu anda bir aylık bir kapalı beta döneminde bu oyun sunucusu. Fakat şöyle bir durum var sizlere çok yakında bizler de oyun kodları paylaşıyor olacağız. Buraya girebilmeniz için. Aynen. Sosyal medya hesapları duyacağız arkadaşlar. 50 kişiyi bu koddan dağıtacağız. Kodlara tabi ulaşamazsanız şöyle de bir şey var. 1 ay sonra yani 15 Mart'ta yanlış hatırlamıyorsam evet. tamamen açılacak. O zaman dilerseniz hani ücretsiz olan versiyondan yararlanabilir ya da premium olan hesabı satın alıp oynayabilirsiniz. Ama her ne olursa olsun eğer bu servisi kullanmak istiyorsanız sizlere önerimiz şimdiden bir ön kayıt oluşturmanız yönünde ki ön kayıt olmanız çok çok önemli. İlk açıldığında doğrudan paket satın alabilmeniz için. Bedava olanla premium arasında ne fark var? İşte mesela bedava olan belli bir saat limit var arkadaşlar. Bunun yanında işte bu oyunda RTX önemli. Bildiğiniz gibi ışık detayları vesaire önemli. Eğer premium bir pakete dahil olursanız bu sefer RTX vesaire her şey açık oluyor. Herhangi bir sorunu yaşamadan. Onları uzun saatler oynayabiliyorsunuz. Şu anda mesela az oh önceki kasmaların hiçbiri yok. Oh Gördüğünüz görüntüye gibi. Görüntüye bak cayır cayır. Gayet akıcı ve hatta bize girerken internet uyarısı vermesine rağmen şu anda görüntü akıcı. Şimdi izleme açık tamam. Öyle. çok öyle. Hepsi güzel. açık ve desteklenen bütün her şey aslında en yüksekte de açık değilmiş. Bunları açalım. Aç hocam. Nasıl olsa biz de gitmiyor. Aynen öyle. Bizde şu an sıkıntı yok. Tabi biz şu an bir de gerçekten oyunun hakkını vererek oynayabildiğimiz için GeForce Now sayesinde. Sen tabi şu touchpad oynayarak bayağı hakkını veriyorsun oyunun şu an. Yani Orası touchpad sorma yani. Macbook da cayır, cayır çalıştırıyor. Peki bir iPhone 12 Pro neler yapacak? Bakalım, bakalım mı? Hadi. Hemen bakalım. Kapat abi, abi. iPhone. CSGO geldi. Bu ekranı bu telefonda da mı görecektik? Gerçekten. Bak bir de şöyle bir olay var abi. Böyle yaklaşıyorsun uzaklaşıyorsun filan. Şöyle adamın şöyle içine filan da girebiliyorsun. Bunun tabii. ne faydası var dersen yani uzaktaki ekran... adamı daha iyi gördün. Yürürsün. Her silah sniper gibi. Nasıl? Mükemmel. Sniper gibi. Hilesini bulduk. bagını bulduk. Bugını bulduk direkt GeForce Now'ın. Premium paketi satın aldığınızda arkadaşlar sizlere böyle yaklaşık bir 10 tane kadar oyunu da şimdilik en azından 10 tane oyunda doğrudan oynanabilir bir şekilde geliyor gibi gördüm ben GeForce Now'ın kendi kütüphanesinde. Ozan'cım 10 değil 80 tane bu arada oyun ücretsiz. Hani Apex Legends, Fortnite, League of Legends gibi oyunlar zaten ücretsiz ama buradan. Ben onları saymadım o yüzden. Tabi. Girip direkt oynayabiliyorsun. Hem yürüyüp hem nasıldan yapacağım şu an bilmiyorum. Yani oyun kolunu aldım. İşler şimdi değişecek. Hiçbir şey değişmedi o zaman. Dönüyordu daha önce oynadım ben Sen ya. Sen şu oyun kolunu kapatacaksın. İleri gitmek yok kesinlikle. Size geri vites de yok ama o zaman. <gülüyor> Sadece karşıya, sadece sadece karşıya, karşıya böyle. bakıyoruz. Muhtemelen kolu bağladığımızda bu sorun ortadan kalkar diye düşünüyorum. Fakat daha öncesinde ben bunu deneyimlediğimde bunlar çalışmıştı. Ama şimdi hiçbir şekilde çalışmıyor. Arkadaşlar CSGO'da fena bir şekilde patates oldum ben joysticksiz Anlamadım. Ya şöyle kla ama klavye ve mouse bağlı bir bilgisayardan oynayalım. Telefonda <gülüyor> da CSGO bir tık fantezi oluyor artık. Yani gerek yok ama mesela roketli abi. Gördüğünüz Şu gibi iPhone 12 Pro'ya bağladım. PlayStation 4'ün dual <gülüyor> şokunu. Ondan sonra bak aşağı basıyorum gidiyor abi adam zaten Hiç oyunu gecik... aşarken söylüyor sana yani. Aynen. Hiç gecikme yok. Dümümüz casual'a gir. Casual'a e mı gideyim? Gir gir abi. Training yapmayayım mı? Yap training yap. Mi? Kendi kendime takılmayayım kendi paşalar gibi free play, play yap bakalım. Oh, tamam sağa ya. sola kafa atalım. Kimse şöyle. bulaşmasın acı biz kendi kendimize takılalım. Yani bu deneyim Heh? benim hoşuma gitti mi? fazla Fazlasıyla oh, hoşuma bak, gitti. Şu anda aldı. Oh. roketlik cidden keyifli gözüküyor. Baya güzel abi. E, demek ki adamı dinlersen yani oh. Force'u dinlersen. Red Techno skoru yaptı hemen yapar. Şöyle bak. Oooop müthiş bir mükemmel. Mükemmel bir atlayış. Kareyi onk bile gol atabiliyorum. Evet abi sen topun etrafını dönmeye <gülüyor> devam ederken. oynuyorum ha. Biz yavaştan bu videoyu kapatırken sizlere şunu da tekrardan hatırlatayım arkadaşlar. Webtekno'nun sosyal medya hesaplarını en takip ederek sizler de bu kapalı betayı test etme imkanına erişebilirsiniz diyorum. Ve videoyu beğendiyseniz beğenmeyi imal etmeyin. Bu hizmet hakkındaki tüm düşüncelerinizi yorumlara yazmayı ve iki anımızda duran diğer Webtekno videolarını izlemeyi. Kanalımıza da ortada bulunan bağlantıdan. Ben daldım, gittim Abone arkadaşlar. Abo'm, imalat diyorum. Görüşürüz. Şey. Yok, kendinize hoşça çok kalın. iyi bakın. Hoşça kalın.